Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine tekrardan sizinle bir akülü araba videosu ile karşınızdayım. Bir arkadaşımız sormuş aynı akülü arabadan bende de var demiş. Ve akü bağlantılarını yapamadığını nasıl yapabileceğini bana sormuş. Bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim şimdi. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet öncelikle şöyle koltuğumuzu çıkartalım. Evet koltuğumuzu aldık. Şimdi e, aracımız bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. E, 12 volt 60 amper araç aküsüyle çalışıyor akülü arabamız. Şöyle akümüzü çıkarıyorum. Şimdi e, buradaki kablo bağlantıları zaten birbirine ek halinde. Buraya bir şey yapmıyorsunuz bağlantı şeması olarak şöyle göstereyim siyah sarı bir kırmızı ile mavi bir bağlıyorsunuz ama şöyle bir şey oldu normalde aracımızın üzerinde korna çalışıyordu ışıklarımız çalışıyordu her şey faalde ama şöyle göstereyim aracın üzerindeki kendi çalıştırma düğmesi yani şu düğme paslandı herhalde şu an çalışmıyor Bundan dolayı bütün bağlantıları kesmek zorunda kaldık. Kış olduğu için uğraşamadım. Bu ışıklara bağladığımız şu tuş vardı. Şu an bu tuş motoru çalıştırmaya yarıyor. Yani şöyle göstereceğim bağlantısını. Şu an direkt motora bağlı bir şekilde çalışıyor. Bakın arkadan gelen kırmızı kalın kabloyla şöyle içeriden gelen mavi kablo Bakın içeriden gelen kırmızı ve mavi kablo birbirine değdiği zaman şu kahverengi kab kabloya aldanmayın. Bunu ben sonradan taktım. Bunları bu şekilde birbirine tuş üzerinden bağlantı yapıyorsunuz. Aç-kapa tuşu olarak kullanıyorsunuz. Yani bağlantı şeması bu kadar. Diğer e, kabloların bağlantılarını şu anda tam hatırlayamıyorum. Yani onlar için ekstra bir video daha sonra çekerim isteyen olursa. Diğer ışık bağlantılarımız falan herhalde bir yerde şase yaptı. Yani da çok uğraşamadım. Mecburen bu şekilde düz bağlamak zorunda kaldık. Aracımız kış dolayısıyla da böyle bir değişiklik yaptık aracımıza. Kışında kullanabilmek için. Böyle bir taş devri aracı gibi oldu. Fred Çakmaktaş'ın arabasına benzedi yani bir nevi. Ama güzel oldu. En azından rüzgar geçilmiyor. Güneş almıyor. Güzel oldu aracımız bu şekilde. Bu da bu şekilde kapımızın tutamacı burada şöyle kilit yeri. Burada aynamız var. Arkayı gösteren. Bu traktör aynasından çıkan ayna. Aracımız şimdilik bu şekilde yani. Bu videomuz da böyleydi. Kanalımıza tekrardan abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın Merak ettiniz Başka sorunuz veya başka bir şey varsa Yorumlardan tekrardan bana ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın diyorum Hoşçakalın